Bu iş burada artık bitmeli Onları öldürmem lazım Ama ilk önce Birinden silah borç alman lazım tabi verirse silah alacağım Alo e, Cümen çözerle mi görüşüyorum Ay e, çizerle mi görüşüyorum Evet Bana silah lazım Peki Gel eski evine gel Tamam, geliyorum. Koskoca İbrahim, ne halleri düştü be. Ben silah burcu alacak mıydım? Param kalmadı, silahım kalmadı, bir şeyim kalmadı. Benim eski ev neredeydi? Heh. Burada, burada. Buldum. Nerede bu ya? Yukarıdayım, yukarıda. Tamam, geliyorum. Bir saniye. İşte silah burada. Karşılık olarak ne istiyorsun? Bu evi. Bu evi bana kompöre edeceksin. Abi para ilan yapsak. Ulan, sen bana para versen bile bu borcunu ödeyemezsin. Ulan adam lazım dedim. Verdim sana adam. Silah lazım dedim. Al sana en kıyamından, en temizinden, en güzelinden silah. İstemiyorsan Alim silah, Sıkıyım senin kafana Diğer tarafta Artık diğer tarafta öldürürsün Bana canlı iken lazım Kimi indirecektin sen Bey ile İbrahim Vooop Besat'ı eyleyemezsin Neden? Bu odama Büyük yatırım yaptık çünkü Gerçi O'dan ölmüş zaten Bırak ölmüşlüğüyle kalsın Nasıl yani ama yaşıyor O anlamda değil lan Adamın bütün sevecekleri gözümün önünde teker teker Uyurdu Bir tek abisi falan kaldı O da ölürse Vesat zaten Yok olur Doğru diyorsun Tamam Vesat ellemeyeceğim Ama İbrahim öldüreceğim İbrahim... Ah İbrahim benim ya. Ama... O Yavuz'u öldürürüm. Vallahi istersen... Yavuz'un turşusunu kurur. İstersen TNT ile sen at. İstersen roket at. Ama... Esad'ın klanı zararlı gelmemeli. Tamamdır. Sen neden bu Esad'ı koruyorsun? Ben zavallıları öldürmem. Öldürmek isteyeni de... Öldürmek istiyorlar. Anladın mı bu olayı? basket bulan tamam ne tuhaf ya ne diyeyim ben Ha, tabii, tabii. Aa. Aa. <Gülüyor> ne oluyor lan? Bu neydi? Neyse. Bakalım, neymiş bu ses? Lan! Besat! Kendine iyi bak, seni tanımak güzel kardeşim. Kim yaptı lan sana? Arkanda! Sen! Sen benim kardeşim var. lan, gitme, gitme. <gülüyor> Pesat. Hakkını helal et. <gülüyor> ben gidiyorum. Laaaaaz! Her canlı ama her canlı ölüme tatacaktır. Ölüm habersiz her an gelebilir. Belki bir gün, belki yarın, belki yarından dötü bir gün. Hikayemiz bitti burada. Dünyada mutlu diye bir şey yok. Kim demiş bunu ya? Yalan dolan. Efsaneler mutsuz sonla bir taraftan parçası.